Uçaklar pistlere inerler, alanlarına inerler, kalkarlar. Helikopterlerde ya buldukları düzlüklere ya da heliport veya heliped olarak adlandırılan özel hazırlanmış yerlere inerler. Peki bir uçak bir heliporta inebilir mi? Ama o heliport sadece 27 metre çapında, yerden 220 metre yükseklikte ve bir otelin de 56. katındaysa. Evet Dubai'den öyle bir video geldi ki bu videoda Dubai'nin simgelerinden biri 7 yıldızlı Burjel Arab'ın heliportuna tek motorlu bir uçak teker koydu. Oraya indikten sonra da biraz bekledi sonra da tekrar oradan kalkış yaptı. İşte bu videomuzda sizlere bu iş nasıl yapıldı, arkasındaki teknik gelişmeler neler, hangi tür mühendislik çalışmalar var bir de bu uçuran pilotun hikayesini sizlere anlatacağım. Enerji içeceği sponsoru Red Bull bu tür böyle çok çılgın girişimlere her zaman destek veriyor. Şirketin de patronu, havacılık meraklısı, hatırlayacaksınız bir dönemler gökyüzündeki Formula F1 yarışlarının uçak versiyonu Air Raceler Red Bull'un sponsorluğunda yapılıyordu. Tarih uçakları var koleksiyonunda, işte uzaydan yapılan paraşüt atlayışına falan sponsor olmuş bir şirket. Ve bu tür böyle çılgın girişimleri her zaman destekleyerek bir bakıma o ilginç görüntülerle kendi reklamını da yaptıran bir şirket. Bu şirketin muhtemel bu sefer sponsor Dubai şehri oldu. Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomik olarak başkenti, normal başkenti Abu Dhabi. Ve Dubai'nin de çölün ortasında bir alışveriş merkezleri, turizmler, işte farklı farklı böyle bir ticaret merkezi, finans merkezi halinde Dubai. Dubai'nin de simgesi son 20 yıldır 7 yıldızlı otel Burjel Arab denizin bir, bir 50-60 metre içinde yapılmış yelken şekliyle çok özel bir otel ve tabi ki bu 7 yıldızlı otelinde müşterileri helikopterle geliyorlar öyle karada trafiğe takılmıyorlar özel bir heliport var helikopterden ineceği bu heliportta da 7,5 ton ağırlığına kadar helikopterler rahatlıkla iniş kalkış yapabiliyorlar buraya bir tanıtım videosu olacak şekilde hem şehrin promosyonunu yapacak hem Red Bull'un reklamı olacak ve böyle bir organizasyona giriyorlar. Peki bu işi kim yapacak? 40 yaşında bir Polonyalı pilot var. Ee, bu pilot Luke Cezapiella. Gerçekten çok ilginç bir hikayesi var. 6 yaşında babası elinden tutuyor. Bir havacılık gösterisine gidiyor. Ve orada Polonyalıların 14 kere ülke şampiyonu olmuş bir e, milli bir akrobasi pilotunun gösterilerini izliyor. Kafasına koyuyor ben pilot olacağım diye. Ve bu pilotluk meselesini yapabilmek için de işte gidiyor hangarları temizliyor, uçakları temizliyor, paspas yapıyor hangarları sadece bir 10 dakika uçabilmek için. Çalışıyor, para kazanıyor. Bu kazandığı parayla uçuş eğitimi almaya başlıyor. Hatta bir dönem akrobasiye çok meraklı. İngiltere'ye gidip akrobasi eğitimi almak üzere çalışmalar yapıyor. Sonrasında da şu an Avrupa'nın önüne gelen düşük maliyetli yollarından Viseyre'de da profesyonel pilot olarak görev yapıyor. 10 yılda da Red Bull'un. E, bu tür uçuşlarında da pilot olarak görev yaptığını belirtmemde fayda var. Hesap kitap yapılıyor. 27 metre çapında bir yuvarlak ve uçağın durabileceği mesafe 20 metre 73 santimetre. Bunun için yerde bir pistte bir yuvarlak çiziliyor ve buralara böyle havacılıkta taçengo olarak adlandırılan teker koyup kalkma sonra tam iniş denemeleri yapıyor ve uçağını durdurmaya çalışıyor. Tam 650 kez buralara teker koyarak bu işin yapılabileceğini ispatlıyor ve denemelerini gerçekleştiriyor. Tabi bu uçuş için üstten kanatlı bek teker olarak adlandırılan kuyrukta tekerleği bulunan bir uçak var. Bazı uçaklarda burun tekerleği vardır pervane uçaklarda. Bazı uçaklarda kuyruk niye farkı var? Bek tekere koyduğunuz zaman tekere uçak işte taşa toprağa yer hazırlanmış bir piste indiği zaman o pervane yere çarpma riski azaltılmış olur. İşte i̇laçlama uçaklarının Buralar inip kalkan daha eski nesil uçakların bu şekilde konseptleri vardır. Bu uçakta eski Piper'ın Piper Cup adlı bir efsane modeli vardır. 1930'larda tasarlanmış boru bir gövde ve kanatlar üzerine bez branda gerdirilmiştir. Ve gerçekten havacılığın efsane uçaklarından biridir. Bu uçağın yeni halini Cup Crafters diye bir Amerikan şirketi yapıyor. O artık o metalin yerini kompozit bırakmış durumda. Ve özellikle işte Alaska gibi yerlerde yaşayan, oradaki işte evlerin arası çok uzak. Adam uçağına binip süpermarkete gidiyor ve bunu araba gibi, otomobili gibi kullanıyor. Buralar için yapılmış uçaklar için de bu şirket özel bir çalışmaya başlıyor. Özel çalışmayla uçak çok hafifletiyor ve maksimum kalkış ağırlığı 450 kilograma indiriliyor. Ayrıca performans için de yakıta nitro maddesi enjekte ediliyor ki ani hızlanmalar, yavaşlamalar. Motor buna uyum sağlayabilsin ve saniseler içerisinde tepki verebilsin diye de bu çalışma yapılıyor. Arkasından gerçek deneme başlıyor. Yapılan ilk denemede tabi o yükseklikte rüzgar faktörü çok e, ön planda, e, çok ciddi bir şekilde ani rüzgarın kırılmaları, değişimleri, yön değişimleri var. Geliyor ve önce bir tekerleği koyuyor fakat iniş olmayacak. Tekrar gaz açıyor, pas geçiyor. İkinci denemesine geliyor. Bu sefer uçak yüksek kalıyor duramayacak yine pas geçiyor Tabii bu arada yer ekibi de heyecanla bekliyor. Havadan bu bütün inişleri özel bir helikopter ve kamera sistemi tarafından çekiliyor. Dronelar var etrafta ve bu tabi tarihi anların görüntüye alınması lazım. Üçüncü denemesinde geliyor ve inişini gerçekleştiriyor ve bu başarı gerçekten çok heyecanlandırıyor. İnişte bir yer var uçak tam çöksün diye böyle koluyla sol koluyla flap kolunu aşağı indirip flapları topluyor. Buradaki amaç, flap uçakların kanat alanlarını büyütüyor. Düşük süratte havada tutunmalarını sağlıyor. Bu flap'ı toplayarak ani bir çöküşle uçağın oturmasını sağlıyor. Ve frenlere basarak uçağını bu 20 metre 73 santimlik kısımda durduruyor. Zaten toplam alanında 27 metre. Arkasından tabi bu başarının sonrasında kalkış yapmak çok daha kolay. Gaz açıyor, duman bırakmaya başlıyor. Zaten uçak... Hızlandıktan sonra o platformdan aşağı düşerken burnu eziyor, dalışla birlikte sürat topluyor ve daha sonra çekerek gösterisini tamamlıyor. Bu tabi havacılık açısından bu işin enteresan kısmı ve pilotun hikayesi bu şekilde. Gelelim olayın bir de iletişim tarafına. İşte Red Bull bu tür şeylere büyük sponsorluk, büyük paralar harcıyor. Amaç dünyanın her yerinde bu Red Bull'un reklamının dönebilmesi. Bu yüzden işte paraşüt gösterileri, akrobasi gösterileri bunlar çok ilgi çeken şeyler. Bunlara ciddi sponsor oluyor. Ve hemen tabi bu işleri yapacak meraklılar da var ama meraklılarla anlaşma yaparken başına bir şey geldiği zaman ben seni tanımam diyor Red Bull. Böyle bir anlaşma yapılıyor. Çünkü bu tür olaylar da bazen kazalarda, üzücü kazalarda meydana gelebiliyor. Ve denenmesi için de gerçekten insanların limitlerini zorlayan şeyler oluyor. Ama Red Bull'un stili bu şekilde. E, bu yandan da e, Dubai'de akıllı bir e, yatırım yapmış durumda. Çünkü Dubai için havacılık çok önemli. Emirates gibi dev bir havayolu şirketi var. Hatırlayacaksınız o Emirates'in kanadında uçan e, özel paraşüt takmış e, kişiler vardı. İşte bu tür denemeler bunlar tabii Arapların hoşuna gidiyor. Bir yandan da bu iş aslında genel havacılığın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Hatırlayacaksınız depremin ilk haftasında ben e, Hatay'a uçmak isteyen havacılarımızın olduğunu ama meydanın kapalı olduğunu Buradaki düz yollara iniş kalkışlarını yapabileceğini söylemiştim. İşte bazı arkadaşlarımız çok biliyorlar bu konuyla ilgili. Yani ne olacak o işte 100 kilo yük taşıyacak? Hayır 100 kiloya serum götürseniz, ilaç götürseniz insanların hayatı kurtarılacaktı. Bu videomuzun hemen arkasından da bu konuyla ilgili izinlerin verildiği bilgisi paylaşıldı. En azından biz de bir yaraya merhem olmanın rahatlığını, buradan oturduğumuz yerden bir şey yapamıyoruz ama bunları hissettik. Bu yüzden genel havacılık, bu tür ufak uçaklar, bir ülke açısından çok önemli. Şimdi bunları anlatıyoruz bir taraftan. Devlet Hava Meydanları yeni bir tarife çıkarmış. Bu ufacık uçakları 20 tona kadar olan özel jetlerle aynı e, ücret tarifesi içerisine koymuş. Şimdi bunları yaparsak havacılık gelişme ülkede. Bu işleri ne kadar basitleştirirsek, ne kadar önünü açarsak kuralların e, limitler içerisinde, limitiniz uçuş emniyeti ne kadar yardımcı olursak, o kadar fazla uçak olur, o kadar fazla havacı olur. İşte bakın bu uçuşu yapan adam 6 yaşındayken babası elinden tutmuş havacılık gösterilerine götürmüş. İşte havacılık mikrofu mikrobu tabiri caizse kanınıza girdiği zaman bir daha çıkmıyor. Ve bu insan rekorlar kıran, gösteriler yapan, profesyonel olarak da bu mesleği yapan bir insan haline geliyor. Evet bu ilginç uçuşun hikayesini biraz arka planını size dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Savunma ve Havacılık konusundaki haberlerimiz Tolga Özbek.com'da sosyal medyadayız. Bizleri oralardan takip edebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz şöyle bir beğen tuşuna basın. Altına da bir yorum yazın. Çünkü ne kadar çok iletişim yaparsak beğenme ve yorumlarla o kadar çok insana bu videoyu ulaştırmış oluruz. Herkese sağlıklı mutlu havacılar için de emniyetli uçuşlu günler diliyorum.